Bugün glutenle ilgili, yani gluten alerjisi var, gluten hassasiyeti var, glutenin neden olabileceği çölyak var. Bunun üçü de birbirinden. Tamamen farklı şeyler. Yani bunları birbirinden ayırt etmek lazım. Ha şimdi çölyak artıyor. Arttı mı? Evet arttı. Bak bu arada parantez içinde söyleyeyim. Çörek otu ya, çölyaka karşı bulunmaz bir nimettir. Öyle mi Dilek? Evet, Nasıl dua ediyor insanlar? Bir ay düzenli sabah akşam küçük bir miktar alacaksınız bundan. 2 çay kaşığı kadar Allah'ın izniyle.